Hareli Kehribar'dan yeni model teskiyemizi yapıyoruz. Şu anda sıra imamesine geldi. İmamesine şekil veriyorum. Kullandığım torna torna Türk'ün T03 modeli. Aynasız, mandrenli. İşimi görüyor. İmame yapmak için İmame demiri kullanıyorum imameye gere gerekli şekli verdikten sonra suya batırdığım 3 çeşit zımparayla temizliğini bıçakların kalem bıçakların izlerini habbelerin üzerinden siliyorum ilk kullandığımız zımpara 200'lük İkinci kullandığımızın para sekiz yüzlük Üçüncü kullandığımızın para iki Üçünü de suya batırarak ıslatıp Habbelerimi, imamimi Üzerlerindeki bıçak izini siliyorum İşimi bitirdim Şimdi bir diş fırçasıyla Onu temizledim Sıra geldi Parlatma aşamasına Parlatma aparatlarımı tornama taktım, sıyırmamın üzerine geçirdiğim habbeleri tornamda parlatıyorum. Sıyırma çubuğunu kullanırken Dikkat etmeniz gereken tek şey Habbelerin fırlamasına engel olmak Onun için diğer elinizle Karşılık verin Dayama yapın Habbeler fırlamasın İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun Selam ben Sultanoğlu